Satır arasından herkese merhabalar. Bu hafta uzman psikolog Esra Ezmeci'yi inceliyoruz abi. Hmm. Türkiye'nin en çok satan kitaplarından bir tanesi. Evet bir tanesinde 280 bininci baskı sendeki 450, 450 bininci baskı. baskı. Maşallah diyoruz. Pardon 450. baskı. Maşallah diyoruz. Türkiye'nin bu kadar okuduğunu bilmiyorduk biz de şaşırdık. Türkiye bunu okuyunca nasıl bir yer olur? Onu da düşünmemiz gerekecek. Kitabın sonuna doğru belki biraz. ...haşara, şımarık ve pışpışlanmak isteyen çocuklar olur diyorum ben baştan peşim peşim. <gülüyor> yani ben hala o ilk kapaktaki düştüğünde kalkarsan hayat güzeldir. Cümlesi hala kafamda takılıyor. Çok reklam kokan bir cümle. Bize gelin biz toparlarız diyor sanayi esnafı. <gülüyor> ya ben de toparlayabilecek miyiz ona bakalım. Buyurun başlayın. Yani <gülüyor> hadi Bismillah dersek ilk başta her şeye rağmen hayat diyerek aslında... Ya şeyi öğretmek var burada yani her şeye rağmen hayat sanki her şeyin içinde Hep illetiyle bize nazır ve hazır bizi beklemekte Hep bize bir öğretilen bir şey var da hayat mücadelesi Tırnaklarımla geldim Yani hayatın her tarafını bir mücadele ile kuşatıyor Ve hemen arka sayfada şunu söylüyor Başınıza neler geleceğini, yaşamın size neler getireceğini belki bilemezsiniz ama Sizden neler götürebileceğine siz karar verir, siz isterseniz izin verirsiniz. Gerçekten bunu yapabiliyorlarsa, yani ben gerçekten bunun için büyük bir fon toplayabileceklerini inanıyorum. Çünkü hayatın bizden götürebileceklerine gerçekten biz karar veremiyoruz. Nasıl gelemediğine karar veremiyorsak ki kendinde de beyan ettiği üzere, gelen şeyi karar veremiyorsan bunu bir yağmur, rüzgar gibi düşünüyorsan ki ben öyle düşünmüyorum hakikat ama, Neler götüreceksin, nasıl biz karar veriyoruz onu merak edince 13. sayfada şu cümleyle bir çelişki var. Şimdi kitap boyunca o çelişkiyi seyredeceğiz. Mutluluğun bir reçetesi yok belki ama, belki ama mutluluğa, huzura, dinginliği ve iyi hissetmeye uzanan yolda fark etmemiz gereken şeyler var. Yani baştan şunu söylüyor. Ben sana bir reçete verme şansım yok. Bir psikolog olarak sana mutluluğun reçetesini veremem. Fark edebileceğin şeyleri verebilirim. O ne? Yani otobüs geçti. Fark ettim. Binemedim yani ama fark ettim o. <gülüyor> otobüs gitmiş diye. Ama giden otobüste, kaçan otobüs içinde şunu söyleyerek 14. sayfayı bitiriyor. Kendini yönetmek, hayatını yönetmektir. Oysa ki insanoğlu. Hayatı boyunca kendini yönetebilmek adına kemalat diyor ya eskiler. Kemalat diyor ya Resul-i Kibre Aleyhisselatü Vesselam bize söyledi hadisler, Kur'an ayetleri. Bu hayatı yönetmek değil, kendini yönetebilir, kendini yönetilebilir hale getirmektedir. Yani kendini bir hamura, hamur tezgahına uzatabilmek, bir ateşe sokabilmek diye tabir ederler ya ekmek oluncaya kadar. Bir baltaya sap olmak eskilerin en tabiri. En güzel güzel tabirle. İşte o baltaya sap olabilmek yönetmek değil ki yönetilebilir olmayı kabul etmek yani işe, işe yarar, yarar bilir, olmak. İşe yarar olmak ama burada daha ziyadesiyle kitap boyunca işe yarar olmaktan ziyade işine geldiği gibi işine gelenlerle beraber olabilme üzerine yazılmış bir kitap deseydik belki biraz daha anlamlı bir şey olurdu. Hemen yan tarafta da kendinize yeteri kadar değer veriyor musunuz diye soruyor. <gülüyor> Kaç parası diye bir soru geliyor benim mi baktım Arkada şey diyor 16. sayfada. Başkalarına yapamadığınız en sert eleştirileri kendinize yöneltir. Tabiri caizse kendinizi duvardan duvara vurursunuz. Hep eksik ve yetersizsinizdir ve ne yaparsanız yapın asla iyi değilsinizdir. Ya değersizlik hissi dediğin şey, yani burada değersizlik hissi olarak aktarılan şey aslında daha ileri gitmek, kendi kapasitenin üzerine bir şeyler koymak, kendini geliştirmek değil midir? Batı şöyle çalışıyor anladığımız şey. Çünkü bu psikologlar Batı jargonunda bize Benim bir şey anlatıyorlar. Batı böyle ya. çalışmıyor da. Eski Batı diyelim, daha eski Batı. Yani Freudisyen bakış açısıyla kendim iyiyim, dünya kötü. Ama İslam terminolojisi açısından bakarsak etrafımdaki her şey benden daha iyidir. Ben onlara hizmet ederken kendime ait kötülüklerimden kurtulabilirim duygusu esastır. Ve o duygu adamı diri tutmaktır. Eğer bu kitabı okuyorsam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi günde yüz defa bir başka kavle göre günde 70 defa Estağfurullah elazim demesi hakikaten yanlış bir fiil olduğu ortaya çıkar. Yani sadece... Çünkü Kişisel şöyle olarak. diyor ya bak 17'de, değersizlik duygusundan uzaklaşmak için önce kendinizi değerli görmekle başlar. İyi de arkadaş bu şeyi esnafa benzetiyorum ben bunu. Yani elindeki malzemeyi hep en iyisi zanneden bir esnaf vardır ya ve o esnaf hep kaybedendir günün sonunda. Ondan bahsediyorum, mükemmelim dediğin anda bitmişsindir zaten. Heh, o da diyor ki mükemmel olmasan bile öyle hisset. Bu sana bir mutluluk getirecektir, bir farkındalık getirecektir. En sonda da bölümü şöyle bitiriyor. Kendinizi kötü ve değersiz hissettiren insanlarla değil, size iyi gelecek insanlarla vakit geçirin ve onları hayatınız alın. Ya güzel işte. Yani hani dostadır dost söylerdi. söylerdi. Yani şurada hatalısın kardeş, burada eksik söyledim, burada abarttım, burada manipülasyon yaptın, yalanı kapı açtın, başkasının kalbini kırdın. Ya bunu zaten bana dostum söylemiyorsa o zaman buna dostlenmez. Bu ilişkinin adı biraz daha ticari bir fonksiyon gibi düşünülür. Bu da biraz daha kapitalistik bir bakış açısı olsa gerek ki kitap boyunca onu görüyoruz. Ki burada mesela yaradan kelimesini kullanıyor. Şimdi orada benim kafa anlamıyor evet. mesela orayı. Diyor ya kendine değer vermek aslında yaradanın size verdiği varoluş değerinin farkında olmaktan geçer. Herkes doğduğu andan itibaren bir mucize ve değerdir. Keşke devam etsen ne zamana kadar... Aynı yere çizmişiz zaten. Özdeğer sizin içsel gücünüzdedir. Ya hani yaratıcıydı. Evet. Ki buna bir formül hep aralıyorum ya ben her şeyde, her kitapta. Hani bir şeyi tespit ettiğini eyvallah. Tespitine katılmasak bile hadi bize bir çözüm ver. Ama Batı Psikolojisi ne yazık ki ya da artık buraya kadar gelmiş olan bu psikoloji ve Türkiye'nin en çok okunan kitapları arasına girmesine vesile olan bu yerde hadi bir formül istiyorum dediğimde sayfa 20'de ga gayet güzel bir cümle var. Bak sen de aynı yeri galiba çizmişsin. Daha az düşünün, düşüncelerinizin esiri olmayın ve daha çok hissedin. Yani haz almaya bak. Düşünme, başkasının hayatını düşünme, başkasının dertlerini düşünme. Kendininkini de bak, zevkini çıkar, Kadınistik anı bir yaşa. hayat sür. Hı hı. Altta da çok güzel şeyler tavsiyeler vermiş de biraz uzun. O uzunu ben kaybetmeye... belki özetlemiş ha, olabilirim. Inşallah. Önemli biri gibi davranırsanız o zaman diğer insanların sizi önemli biri olarak görmekten başka seçeneği kalmaz. Ya bu şeye benziyor, gelen turistlerin hepsini akılsız zannediyoruz ya biz. Kimi esnaflarımız, ekseriyeti belki böyle değildir ama yani 5 liralık malını 50 liraya satar turistin nasıl olsa. Onun için 2-3 dolarlık bir şey gibi düşünürsün ama hayır kimse saf değil. Karşınızdaki insanlar siz kendinize verdiğiniz değer zannederken kendinizde ayağa kaldırdığınız o kibri o kadar net görüyorlar ki. Kim? Ve insanların kibirleri burada birbirleriyle çalışmaya başlıyor. Ben de şunu iddia ediyorum. Böyle davranırsak hayatımızı, çevremizi sadece çıkarcılarla doldurmaz mıyız? Tabii ki. O da zaten günün sonunda o çıkarcılarla ne kadar hayat sürebileceğimizi anlatıyor. O da Oraya işin başka bir komik zaten. tarafı. Yani kitap ne ara sevgililerin evliliğini oradan da boşanma literatürüne geçiyor o orayı çözemedik. Başlıkları o kadar güzel dizmiş ki hikaye çok açık Çok oradan. enteresan bir gidiyor gelelim. yani. Çünkü burada ilişkilerde bağımlı olmayın diyor. Herkese hak ettiği kadar değer verin diyor. Ya bu bizim inancımıza gerçekten ters, biyolojimize ters. Çok basit bir şey soracağım ben o zaman. Bir anneden doğan bebek ne yapmıştır da annesinin uykusunu hak etmiştir? Ne yapmıştır da annesinin sütünü hak etmiştir? Babasının parasını ne yapmıştır da hak etmiştir? Agulamak kaç paradır yani? Bunu bir yerde nasıl ölçümlüyorsunuz? Madem kapitalist bakıyoruz bu durumda aguladıktan sonra emeklemeye başladığında en problemli döneminde verin birisine deyince hayır diyorsunuz. Demek ki hayat herkese hak ettiği kadar değil. Herkese fazlasıyla verebilmek üzerine kurgularsanız mutlu bir şeye dönüşebiliyor. Öteki türlü başka bir bakış açısı. Arkada neden hep mutsuz hissediyorum diye bir bölüm var. Hmm. Şu giriş çok iyi. İnsanların birçoğu hayatta sahip olduklarından çok sahip olmadıklarını görme eğilimindedirler. Kronik mutsuzluk bu yüzden oluşur. Bu... Bayağı şey değil mi? Aşağıda biraz daha açıyor da. Evet açıyor da işte açtıkça. Bayağı açtıca... Peygamber Efendimizin öğütleri değil mi bunlar? <gülüyor> Mutluluğu başka yerde aramayın o zaten içinizde bir yerlerde ve siz bulun diye bekliyor. Ya ben Allah rızası olsun merak ediyorum. Son 100 yıldan beri bu cümle 100 bin defa yazıldı. Yani ve merak ettiğim bir şey gerçekten içindeki o mutluluğun yeri neresi? içsel güçlerin diyor. <gülüyor> i̇çsel güçleri diyor. Bak <gülüyor> şurada açıklıyor. Mutlu insanlar her şeye sahip olan insanlar değillerdir. Hmm. Onlar önlerine gelen her şeyden ve andan mutluluk çıkarmayı bilenlerdir. Ve her olumsuz olayın acısına odaklanmaktansa verdiği derse bakmayı tercih ederler. Onlarda her olumsuzluğu olumluya çevirecek içsel bir güç vardır. Ben buna mutluluk gücü diyorum. Demiş. Ama o ders hep dışarıdaki adam kendinde değil yani. Ben bu hatayı yaptım değil. Ben e işe yani o altı. yönden bakmadım. Biz buna kanaat diyoruz, şükür diyoruz, iman diyoruz olmuyor da. Demiyoruz. Di diyemiyoruz onu. Onu dersek Müslüman oluyoruz. Bunu dersek daha böyle Budist modernize. <gülüyor> <gülüyor> ya Mutlu hissetmek için yapmanız gereken sizin için önemli değerlere odaklanıp sahip olduğunuz şeylere şükredip onların tadına vara vara yaşamaktır. Belki de hiç şükretmiyoruz yazmış ya. <gülüyor> Zaten kitaptaki o çelişkiler bütün psikoloji alanında ben ilk defa ya. agnostik bir psikolog okudum bu arada. <gülüyor> Arkada muska var. Gördün evet, mü Evet Evet evet. İki tane de muska tarifi Şimdi varmış. Şimdi bir kağıt kalem alın. Ve sakince düşünüp nelere sahip olduğunuz onları yazın falan, falan. Mutsuzluk üzerinize çöktüğünde bu kağıdı okuyun. Kendi kendinize hatırlayın. Oysa ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bize sürekli hatalarımızı Tekrardan tekrardan düşünmeyi toplum içerisinde topluma hizmet edebilecek noktaya gelişimiz olarak adlandırıyor. Burada hep toplumun bambaşka bir yerinde, Kaf hep bir adam var. Yani hep bu kitapları okurken aklımda şey var. İstanbul 7 değil 7 milyon tepe. Her tepede elini böyle yapmış bir tip var. Herkes birbirinden sabahları böyle yapıyor. Ya böyle bir hayatın içinde değiliz. Vadiye iniyoruz ve sürekli birbirimizle bir ilişki içindeyiz. Ama bunun anlattığı şey... 7 milyon tepede bir sürü insanın yoga yaptığı bir hayat biçimini anlatıyor bana ve fotoğrafta hep bu var. Sanırım Nepal'i anlatıyor. Nepal'de bile böyle mi çok merak ediyorum. Yok, tepeleri öyle de aşağılar <gülüyor> felaket. Aşağılar felaket. Hayattan neden keyif alamıyorum Berat? Kendi kendime soruyorum ve şu cevabı bana söylüyor. Bazen her şey anlamını yitirir. Ya, yani o kadar böyle hani ucuz roman derler ya bana, bu cümleler o kadar çok duyuldu ki, tamam arıyorum. Diyor ki, tıpta diyor bu durumun adı anhedoni olarak geçer. Anhedoni bir hayattan keyif alamama hastalığıdır. Halbuki hayatta hiçbir şey anlamını yitirmez. Sen anlayamayabilirsin. Yani hep dışarıda arıyorsun da bazen diyor her şey anlamını yitiriyor. Mesela bu bardak değil mi? Bunun anlamı ne? Bardağın anlamı. İçine su konulan veya bir başka içecek konulan, sıvı konulan ve kolaylıkla bir şey içmeyi yarayan bir alet. Bunun anlamı ne zaman değişebilir? Hiçbir zaman. Ne zaman değişir? İçindeki su değil şarap olursa evet bunun anlamı senin için değişir. Ama bardak hala vazifesi üzerindedir. Yani bütün alemlerde insanlık hariç her şey vazifesi üzerindeyken Vazifeyi asiyeyi unutan bir tek insan bardaktan şarap içerek onu dahi killetir ama geri döner kendine hep temiz beller. Garip olan da budur. Burada ise insanı hep kendinden temiz kabul etmiş bir yanlış var. Sanki hiç bitmeyen bir masumiyet gibi. Burada şu girişi de enteresan bu arada. Hayattan keyif almak için sadece kendiniz için değil, başkaları için de hayatı nasıl daha güzel hale getireceğinizi düşünün. Bir başkasının yüzünde tebessüm yaratmak yaşama sunacağınız güzel bir hediyedir. Çok güzel de baştan beri kendini sev diyorsun. Etrafından insanları uzaklaştır diyorsun. Sonrasında gelip senden yardım isteyen sana zaten yük olmayacak. Ama mı? o bir de şey biliyor musun? Onun tebessümünden doğan güzelliği kafası. kendinden almak. Kendini doğru. mutlu etmek adına. Kendini mutlu etmek için başkasını güldürmek ki... Her kitapta aradığım o sözcükler burada başlıyor sayfa 31'de hayattan keyif almak için vazgeçmeniz gereken altı davranış biçiminden dördüncüsünü sadece ifade edeceğim ki sen hepsini yazmışsın. Herkesi memnun etmeye çalışmayın diyor. Herkesi memnun etmeye çalışmayın. Yani seç seçimli ol geriye bir dönüşü olacak adamları mutlu et ki geri dönsünler onlar da seni mutlu etsinler. Bu durumda herkesin kendi sosyal çevresi içinde zengin zenginle fakir fakirle sosyal statüler kendi arasında yani toplumu birbirleriyle farklılaşmaya gitmek değil tek tip adam oluşturmak bu psikolojide var. Çünkü sen fakir mahallesini görmediysen, sen bir yetimhane bir huzurevi görmediysen Nasıl olacak da bir başka sosyal grupla kendini adam edebilme yolunu seçeceksin? İşte buna rağmen dönüp diğer 5 tane de de şunları söylüyor. Geçmişe takılıp kalmayın. Dedikodu yapmayın. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Olayların olumsuz tarafına bakmayın. Zamanınızı boşa harcamayın. Bunların hepsi cami vazı. Aynı zamanda bunlar ancak başkasını memnun etmeye mücadele ettikçe mümkün olan şeyler. Yani maddelerin bir tanesi diğer hepsini yakıyor. O yüzden işte 5'ini aldım veriyor. diğer ikisini almadım. Şimdi bu arada güven konusuna girmiş sayfa evet. 35'te ben o dikkatimi çekti. Diyor evet. ki kendinizle ilgili güven probleminin temelinde yani insanlara güvenmiyorsan diyor yetersizlik duygusu olabilir. Evet. Şimdi olumsuz bir duygudan başla Yetersizlik. Olumsuz bir duygudan eğer bir şey doğuyorsa dipte Asli bir problem vardır. Buna biz ucup diyoruz. Yani çünkü adam sadece kendine has bir diyaloğu beyan eder, dışarıya göstermez. Bu bir ucuptur. Ve hemen altında diyor ki, Hayatta en büyük mutluluk kendiniz olarak sevilmektir. Sizin siz olduğunuz için sevenlere her zaman kalbinizi açın. E bu halde dahi hastalığımızı yok sayan bir anlayış beyan edilmektedir. Yani... İyi bir hırsızım abi ben. Beni böyle sevin ya. Beni de iyi bir kumarbaz olarak sevin yani. Ben de işte mahallenin iyi bir dolandırıcısıyım. Beni de böyle aranızda kabul etmez misiniz yani. Edenlerle dostluk yapacağız çünkü geceliğin beraber çıkacağız da o zaman. Aynen, aynen. Onu anlıyorum ben burada. 39'da da şöyle bitiriyor. İnsanın en önemli dayanağı önce kendi olmalıdır. Kendi olan insanın kendisine sevgi, saygı ve güveni de yüksek olur. İşte bu durumda... Kendine güvendiğin anda zaten çuvallamıyor musun? Büyük bir iş başlıyor hemen onun biraz üstünde rol model vardı. Rol modelde bir şey kaçırıyoruz biz. Bunun için rol modelleme anlatıyordu yukarıda. Ya rol model nefsani de olabilir, ruhani de olabilir. Biraz önce söylediğim gibi benim kumarbazlığımı seven bir adam ancak bir kumarbaz olabilir. Namuslu bir adam bir kumarbazı sevemez. Bir ahlaksızı sevemez ahlaklı bir adam. Dolayısıyla burada nefsani mi, ruhani mi yaklaşıyoruz oralara, oralara bakmamız lazım. Çünkü zevk ve tatmini e, mide ve ondan aşağıya kabul etmiş olanların kalbi bir tatmini gitmesi ne yazık ki mümkün değil. Lütfen geçmeden ikinci muska tarifini de okuyalım. Ah buyur. Güçlü yönlerinizi ve başarılarınızı bir kağıda yazın ve bu kağıdı hep yanınızda taşıyın. Bir video vardı ya böyle kitabı çocuk yüzüne. Aklıma <gülüyor> bu geliyor bu. <gülüyor> Ondan ben de istiyorum. Neden kimseye hayır diyemiyorum demiş. Diyor ki, çok çok uzun uzatmayın buraya ama şurası enteresandı. Gerçekten faydanızın dokunduğu ve bunun takdir edildiği, aynı zamanda alışkınlık haline getirilmemiş iyi niyetinizle devam edin. Yani hep şunu söylüyor sana, iyilik yaptığında takdir ediliyorsan o iyiliğe devam et. Halbuki bizim şöyle değil miydi? Yani biz e, o yardımı yaptığımız insanın bizi görmesinden kaçarcasına, sağ elin verdiğine, sol elin görmezcesine bir mücadeleydi bu. Çünkü günün sonunda kendini beğenmek gibi berbat bir hastalığa, düçar olma durumundan kendini kurtarmaya gayret vardı ortada. Hayır diyor psikolog. ya o anı, o andan haz al. Karşındaki de sana fakir olduğunu... O fakirlikten senin sayede bir geceliğine de olsa kurtulduğunu beyan etsin ve sen evine mutlu git. Bu bir mutluluk değil. Bu bir hastalık olabilir olsa olsa. Yani yıllar boyunca her kötülüğü yaptıktan sonra o kötülüğün içerisinde o iyilikten bir tadım alabilmek biraz garip oluyor. Onu da şununla taçlandırıyor zaten. Unutmayın mutlu olmak haklı olmaktan daha önemlidir. <gülüyor> Yani mesela ben orada 46 şeyi okudum. Hayatınızdan memnun bir şekilde yaşamak istiyorsanız yaşadığınız tüm kötü olayları sizi siz yapan parçalar olarak kabul edip yaşamanıza ve geleceğinize odaklanın. O zaman biraz önce söylediğim gibi kumarbazım. Beni ben yapan bir şey ama o zaman olayları iyi ya da kötü yapan şey aslında bendeki etkisi olarak ele almakta fayda var. Oradan bir anda öfkeye atlıyor. Niye böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Çünkü konu akışında bunu bir yere oturturamadım. O yüzden bir, birkaç tane garip özellik vardı orada. Sayfa 48'de. Sen geçmişsen ben oraları ben atladım. Eyvallah çok anlamlı bir yer değildi. Birkaç not almıştım ama neden o arada var bilmiyorum ki ondan sonra ilişkiler konusu yavaş yavaş geliyor önümüze. Evet sen kaça geldin? Ben 54'deyim. Ha, daha öndasın buyur. Efendim neden ilişki kurmaktan korkuyorum? Sorusu var mı? İşte güven anlattı, mutluluk anlattı filan. Diyor ki karşınızdaki insana yüz üzerinden 100 puan vererek başlayın. İlişkiye başlayın. Ve yaptıklarına göre puanı düşürün ya da aynı bakın. Şimdi puanlama eş düzenli bir eylemdir. Yani insanların sizin hayatınızdaki karşılıkları ve farklılıklarını ortadan kaldırır. Yani şöyle sorayım ben size. Ben şimdi... Kendi öğretimime, kendi mürebbiğime nasıl puan vereceğim? Veya bakkala nasıl bir puan vereceğim? Fakir bir insana nasıl puan vereceğim? İşte kapital mantık bu. Sen patronsun. Mürebiye karşı bile sen patronsun. Merkezde mürebbi, odakta her merkezde zaman Merkezde ben varsın. varım abi. Yani bugün etrafınıza bakarsanız şunu göreceksiniz. Pek çok insanın bir yandan Cenab-ı Hakk'ın dostlarını ararken, bir yanda o dostların meclisine girip çıkarken de ya pek beğenmedim sakalı kısaydı, pek beğenmedim fazla espriliydim, pek beğenmedim şöyle pek ben, Abimcim o zaman sen öğrenci olmaya değil, sen kendin büyük bir mürebbi olup alttakileri teftişe gelmişsin. Durum bundan ibaret. Bunu size işte böyle söylemler öğretiyor. Herkes diyor önce bir eşit kabul et. Nasıl kabul edeyim ki? Annem farklı, babam farklı, öğretmenin farklı... Resulü Kibri aleyhissalatü vesselam'a kadar benim üstümde binlerce adamın emeği var ve hepsi benim, benim puan veremeyeceğim. Benim rızasını ve şefaatini beklediğim adamlar. Onlar bana puan verecekse onlar verecek yani. Ben tam tersine diyorum ki hepiniz yüzsünüz abi. Dönüp bana böyle bir dürtüklerseniz 99 iner yani. Nefsime dokunmayın yani. ''Ellemeyin benim hayatımı, ellemezseniz üzerinden kalırsınız.'' demiş oluyorsunuz ki son dönem tasavvuf dünyasının yaşadığı temel problemlerden biridir aslında. Daha çok bir onay me mekanizması aranıyor Tabi yani. Tabii O noktada da çok güzel bir söylem vardır. Böyle zatın birine gidip mürid olmak isteyenler gittiğinde zat kendilerine güzel bir odun uzatır, ellerine bir de balta uzatırmış. Evladım geç köşede kendine göre bir tane oy tamam Böyle o nefsindeki putu anlatmaya çalışıyor yani Oy bir iç filan. O senin şeyhin olsun yani. Çünkü sen kendine göre ve senin nefsine hoş gelecek bir mürebbiye, bir evliyayı, bir alimi, bir şeyhi aramış oluyorsun. Buyurun efendim. Aynı yerdeyiz ya galiba. Hayatta yani ilgili kaygılarımdan nasıl kurtulurum? Hmm. Bir sayfa kaygılarımdan. Ha buyurun. Yani burada hayatla ilgili kaygılarınızın çok arttığı dönemlerde kendinize en kötüsü ne olabilir diye sorun demiş. Benden size tavsiye bu soruyu sakın sormayın. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bunun üzerinde bir söz söylemeyi düşünmüyorum. Yani şimdi... Soruyorsanız da sonradan geleceklere hazır olun. <gülüyor> Artık bak şeyi öğretiyor. 77'ye geldim. Ben ha. etrafımdaki insanları nasıl seçerim diyor. Tamam şimdi seçim puanladı falan seçecek. Diyor ki unutmayın. Her insan kendi isteklerine, yaşadıklarına, yaşayamadıklarına ya da yaşamak istediklerine göre fikir söyler. Siz mutluluğunuzu bunlara bağlamayın, kendiniz yaratın. Şimdi bu gerçek bir insan tipi değil. Çünkü yaratılışının bilincinde olan kişi ki bu en yüksek bilinç düzeyi olarak adlandırılabilir. O kişinin fikri zikri olan yaratıcının beyan üzerinedir. Yani... Benim neyle mutlu olacağımı yazmış. Bir örnek içki içmek. İçki içen insanların eksedi istediği bir kısmı şunu söylemekte değil mi? Keyif alıyorum. Kimseye zarar vermiyorum. Kimseyi kırmıyorum. Akşamdan evet. akşama şöyle güzel bir mezem. Efendim onu koyuyorum bir dublemi içiyorum. Benim keyfim yerine bak ailem ki herkes mutlu. Ama yaratıcı diyor ki hayır bu haram. Sen de şunu diyorsun. Ama benim mutluluğum. İşte bu durumda psikoloji size... Kendi benliğinizi kapsayacak her şeyi sizden alıp sizi çıplak meydanda bırakıyor. Hz. Adem ile Havva anamızın o ayeti kerimede geçen o süreci size yaşatmak istiyor. Yani sizi asli olan cennetten çıkarma mücadelesi bu. Sizi koruyan, kuşatan o kıyafetlere bile pamuklar içerisinde tabir caizse bir hayat sunmuş olan Rabbül Alemine dönüp o işte oradan ben çıkmak istiyorum mantalitesi. Tam olarak söylemek istemiyorum. Çünkü Hazreti Adem Efendimiz Hazreti Havva anamızın bir hatası, bir kusuru olarak değil. İmtihanı ilaheyle oldu ama kendi şahsımız adına baksak hayır diyoruz. Biz o eşkiyle mutluyuz. Ben oradan bir kuşatılmayı reddediyor sistemi evet. olarak. Arada sizin vardır mutlaka. Ben 85-87'ye gittim. Ben 78'deyim. Başarılı yaşama sanatı mümkün mü? Hadi bakalım, bakalım. Mümkün mü? Güçlü yanlarınızı, zaaflarınızı ve sınırlarınızı bilin ve kabul edin. Hı -hı. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın ve her zaman kendinize gerçekçi hedefler koyun. Hı -hı. Bu farkındalıkla her şeyi başarabilirsiniz. Hı -hı. Ya söylediği şey zaten baştan yanlış. Bu kadar farkındalıkla zaten tüm sınırı çiziyoruz. Doğal olarak gerçekçi bir insan zayıflarını önüne koyduğunda, ne yapıp ne yapamayacağını koyduğunda her şeyi başaramayacağını zaten bilir. Aynen ama size bunu söyleyerek o başarı dediği olguyla ona da sizin sahip olabileceğiniz inancını size körüklemek istiyor. Çünkü bugünün batı dünyası için başarı satılabilir bir şey. Abi pazarlama yanlış onu mı <gülüyor> Reklamcı gözüyle SWOT analizi yapmış ya. sonra her Olmamış. şey yapabilirsin diyorsun. Yapamazsın. Ve ilişkileri yönetmesen. Yanlış bir ilişki yaşadığınızı nasıl? Ben buradan buraya nasıl atladığını çözemedim. Mesela hakikaten yüzle gelsek soracağım. ikinci bölüm ilişkileri yönetmesi. Hani çok e, bir şey reçete sunamadık size. Ama öyle güzelce sizi evlendirebiliriz. Önce flört ettiririz sonra evlendiririz. Sonra da güzel tatlı tatlı sizi boşarız. Bölümü burası. Çünkü şöyle bir garabet var yani. Bir psikolog size önce nasıl flört edileceğini öğretiyor, sonra evliliği öğretiyor, sonra da boşanmayı öğretiyor. Arkaya da kendi seanslarını sıkıştırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış bir ilişki yaşadığınızı nasıl anlarsınız? Birbirinizi değiştirmeye çalışarak sadece ilişkinizi öldürürsünüz. O zaman niye, niye bir ilişki yaşıyorsunuz ki? Çünkü... Tarafların birbirini değiştirmediği şeye ilişki değil, ticaret denir. Abi dilde bile buna işteş fiil denir, karşılıklı yapılır. Yani ben sana bardak satıyorum arkadaş 5 lira. Sen bu bardağın yarısını kesmeden 2,5 lira ver diyemezsin. Buna ticaret denir. 5 lira aldın mı aldın, 4 anlaştık. İlişki böyle bir şey değil. Ben dostumu, eşim beni, ben çocuğumu, mürebbim beni değiştirmezse buna ticaret denir. Buna ilişkilenmez. Batı'nın bütün ilişkileri ticari kavramlar üzerinden ele alıyor olması belki bunu anlamlı hale getirebilir elbette ama ilişkide bağlılık mı, bağımlılık mı dediği bölüme geldim. Senin arada bir şeyin var galiba ona alalım. Evet, Sayfa ilişkilerde gizem... He, seninki öndeymiş. Önde Peki. Bağlı olma duygusu bağımlılıktan çok farklıdır ve güven duygusuyla oluşur. Güven bir ilişkinin temel yapı taşıdır. Güven yoksa ortada sevgide, ilişkide yoktur. Şimdi güven duyulacak ilk şey aslında karşımızdaki değil, karşımızdakinin değerleri, inançları ve prensipleridir. Yani ben karşımdakine onun neye inandığına bakarak güvenebilirim. Onun fiillerinden önce onun yapısı gelir. Hani dedim ya, kumar oynayan bir adamı ben nasıl güvenim ki o günün sonunda her şeyi o gözlükle bakan adamdır. O yüzden onun inançları ve prensipleri her şeyin önünde gelir... Ama burada yine kavramsal düzeyde yaşanan büyük çelişki yazarın da çok kötü bir yazım diliyle bir kez daha ele alınmış. Kötü demem çok alıntılı. Çok defa okuduğumuz cümlelerden kastım. Az önce güven dedin ya, ilişkilerde güzem nasıl korunur? Atlayacağım evet, eğer. ben de gelmişim oraya. Sadece girişi okuyorum. Karakterden bağımsız olarak ilişkideki kişiye %100 güvenmek ilişkilerdeki heyecanı azaltan bir durumdur. Tabii ara sıra aldatmak lazım. Abi çünkü o güzel güvenmediğin yani. birisiyle hani direkt bırak evliliği, iş ortaklığı bile yapamazsın. İşte bu bir yanlış. Zevk almak için böyle bir şey söylüyor. Ya çünkü hani bizde şey vardı ya bir ara meşhur e, televizyonlara şeyler çıkardı eskiden. Bu vizonteller şeyler, eee falan hı hı. vardı. Yani magazin programı. Erkektir, e, aldatır. Tabii ki canım kabul edeceğiz ne var ki bunda diğer zihniyetle. Çok ilginç şeyler yaşadı bu ülke. Sayfa 103'te benim o bir benzeri karşıma çıkıyor. Hepimiz karşımızdaki insanı merak ederiz. Bu dürtü ilişkiyi canlı tutar. Şimdi biz karşımızdakinin daha iyi olabilmesi veya kötü olmasına karşı bir odağımız vardır. Ne olduğunu merak buradan doğar. Yani... Ee, o zaman sürekli saklayacağınız bir şeyler olduğu anlamına gelir. Halbuki bir evin içinde tarafların birbirine sır tutuyor olması enteresan bir şeydir yani. O zaman bununla da yine ticaret diyeceğiz. Çünkü ticarette bardağı benim kaça aldığımı senden gizlemem gayet doğaldır. Satış fiyatı, be... e satış fiyatı falan Satış fiyatı 5 Sen sorabilir misin bardağı kaça imal ettin? Soramazsın ama akşam eve geldiğinde... Benim eşim bana nereden geldiğimi soracaktır. Ben ne yapacağım? Gizemli mi takılacağım? Yani söyleyemem Bilal. <gülüyor> Çok gizli. Tehret hocandan geliyorum. Şimdi monoton ilişkiler nasıl kurtarılır? Tabii şimdi ilişkiyi diyor. kurdurdu. Tamam. Gizem yoksa dedi, birbirinize böyle açık, net, samimiyseniz, yalan da olanınız yoksa ilişkiniz monotonlaşacak. Evet. Gel diyor şimdi seni monotonluktan kurtarayım. Nasıl? Gurur ve aşk iki çatışan noktadır. Aslında aşk gururla var olur. Gurur e. yaptıkça aşk alevlenir. Gurur ben yani ego demektir. E bu şeytan değil miydi? <gülüyor> yani gururlu olan, kibirli olan şeytan değil miydi? Yok o parmak ısırarak izliyor. Ha, tamam o zaman geçebiliriz. Yani ya bu cümleyi okuyunca ben sadece şunu söyleyebilirim. Biz hayvandan aşağı değiliz. Hayvanlarda dahi bu duygular kısıtlıdır yani. yani kısaca sadakat falan hepsine boş yani, ver. Kurular bile bırak diyorlar ya. Karı koca gezerler yani. yani. Yazdığım notları okumak istemiyorum açıkçası. Efendim ondan sonra bunları bir güzel evlendiriyor. O evlilik saçma sapan ilerliyor doğal olarak ve kavga başlıyor. Sayfa 139'da saçımı süpürge ettim ama neden hmm. yaranamadım. Diyor ki fedakarlık yani fazla verici olmak. Fedakarlık kelimesinin ne anlama geldiğini Tam netleştirememiş yani. olan psikoloğumuz diyor ki fedakarlık yani... Türkçesini yazmış. Fazla verici olmak birçok kişinin düşündüğü gibi sevginin bir göstergesi değildir. Aksi olsaydı zaten fedakarlık yapan insanın kendisini üzgün ya da bıkkın değil mutlu hissetmesi gerekirdi. Şimdi burada Allah'ın rızası mı? kulun rızası mı? Kimi mutlu ediyoruz biz? Ben karşımdaki insan değil, karşımdaki insanın sahibi Rabbim olduğu için onun rızasıyla onu yapıyorum. Yani kimi yaptığım şeyler var belki adam mutlu olmuyor veya onun mutluluğu benim beklediğim gibi olmayabilir görmek bile istemem ki bir ucup vesaire bundan korkuyla ama <gülüyor> Rabbimin rızası bundan çok daha öte bir şey değil midir? Evet. Sizi bütün buradan kopartıp götüren bir da işte burada başlıyor. Zaten sona geldiğinde de şunu söylüyor: Sınır çizmeyi bilin, verdiğiniz kadar almayı da bilin. İstemekten korkmayın, almadan hep verirseniz değerleşirsiniz. ''Fedakarlığınızın ve çok verici olmanızın nedenlerinin farkına varın. Sevgi de dengeli bir alışveriş vardır.'' Dediğin gibi bir ticaret. Evet. Bu denge bozulursa dengeyi davranışlarınızla tutturmak sizin görevinizdir. Evet. Bu fedakarlık mı yoksa çıkarcılık mı? Ben de bunu soruyorum. Ağır bir çıkarcılık şimdi. Yani ve öncesindeki örnek bir çocukla annesi arasında geçiyor. Ne yazık ki. Sayfa 160'te güçlü kadın. <gülüyor> Mutlaka yazmak zorundaydı zaten. Güçlü kadın tarif etmeden Tabii bu ]ce. kadar popüler bir kitap bitmemeliydi. Güçlü kadın nedir diye bakıyoruz. Güçlü kadın kendine güvenen, kendi ayaklarının üstünde duran, kimseye ihtiyaç duymayan, tüm zorlukları kendi üstlenebilen kadındır. Şimdi bizim bildiğimiz kadarıyla güç bir şey olduğu zaman gerekli olan bir şeydir. Yani şu masayı kaldırmak istediğim anda gücü ihtiyacım vardır. Kadını sürekli bir savaşçı psikozuna sokup ve bu psikozu hat safhaya çıkarıp her seferinde pazara sunan yine bu anlayış. Yani madem bu kadar kadının gücünden bahsediyorsunuz. O zaman kadını bu kadar metalaştırmanız, kadını her yerde seyredilebilir bir hale getirmeniz ve bunun üzerinden para kazanıyor olmanız. O zaman bunu nereye koyacaksınız? Bu ayakları üstünde duran kadın var. Yani bir patronun, bir sekreter seçerkenki kriterlerinin başında onun presentable kelimesi altında güzelliği yok mu? Var. Ekseriyette bunu yaşıyoruz. O zaman şimdi ne oldu? Kızımız ayakları üstünde duruyor oldu. Halbuki ayakları üzerinde zaten duruyor. Hepimiz ayaklarımız üzerinde duruyoruz. Yani ben... Konuya farklı bakıyorum açıkçası. Güçlü kadın ya da erkek olduğunu düşünmüyorum. Aynı. Haddini bilmek ve eksikliklerini bilmek yani vardır. güç ne için? Yani benimkisi nereye kadar yetiyormuş ki yani? Zaten bir ilişkiye girilecekse de bu birbirinin eksiklerini tamamlamak üzerine olabilir. Evet. Diğer türlü hani eğer tamsan soygazlar bile bileşke kurmuyor. Doğada bile yok bunun örneği. Yani ya evlenmeyeceksin güçlü kadın olacaksan? E soruyor zaten neden evlilik istiyoruz diyor sayfa 174'te. Diyor ki, farklılıklardan bir bütün yaratabilme becerisidir diyor evlilik. Yani aynı manzaraya bakan iki kişinin farklılıklarının ehemmiyeti yoktur. Eşler Cenab-ı Hakk'ın rızasının manzarasında da olabilir, dünyanın manzarasında da olabilir fark etmez. Aynı yere bakıyorlarsa... Yanımdaki adam çayın neresine gelmiş ona, ona odaklanmazsınız. Ama burada sürekli farklılık, çatışma, rekabet, güç, kuvvet, savaş. Abi bu evlilik değil ki bu, bu Pepsi Cola ile Coca Cola'nın yarışına döndü bu iş. Hangisi daha iyisi? Girişten anlatıyor zaten. Evrimsel olarak toplum içinde başkalarıyla ile iletişim kurarak, yardımlaşarak ve sosyalleşerek hayatımıza devam etme gereksinimini duyuyoruz. Güvende olma ve iyileştirilme ihtiyacı hepimizde vardır. Hadi diyelim kadının güvende olma hissini erkekte bütünlediniz. Erkek kadından nasıl bir güvenlik i̇şte alacak? Tam onu diyecektim. O zaman evrim çok mantıksız. Çünkü bu kafayla evlilik çok mantıksız. Evet, her seferinde evrimin de gelip tıkandığı yerlerden yani. biridir. Şimdi ben en son geldim. Çünkü şuraya geldim. 185. sayfada hanımefendi şu cümleyle ha. devam ediyor. Hı, Kendime ayrılığa nasıl hazırlarım? İşte ben de yıllardan beri anlattığım şeye geliyoruz. Önce evlendir. Birbirine bağlı. Sonra da nasıl boşanabileceklerini öğret. Bundan da psikoloji deniyor. Zaten bir öncesindeki başlıkta ilk buluşmada Buyurun. nasıl davranmalıyım var. Yani burada anlattığı şey tek gecelik ilişki. Ne evet. buluşma ne evliliğe giden bir yol. Sonra senin olduğun yere zaten kendi ayrılığı nasıl mı geliyor. Evet, evet, evet, evet. Ve günün sonunda da Esra Ezmeci bizlere diğer yazdığı kitapları da anlatıyor. Tabii. Vazgeçmek beni zayıf biri yapar mı diyerekten seansa çağırıyor. Evet, yani şu anda bizim ülkemizin en fazla okunan kişisel gelişim kitapları arasında hem de uzman bir psikolog Esra Ezmeci'nin kaleminden çıkmış... E, milyon defa okunsa da milyon defa zararlı devam eden ve hala birilerinin ben bu kitabı niye okuyorum diyemediği bir kitabı incelemek zorunda kaldık. maalesef ne yazık çünkü en çok okunan kitaplarımız bunlar. Derken haftaya ne yapıyoruz? <gülüyor> ya videoları yetmedi bir de kitabını mı okuyacağız? Evet evet hadi okuyalım. Agnostizizm ve ilahi trajedya. Diamond, Diamond Tema diye Diamond bir YouTuber, temayı, e, YouTuber Diamond Tema'yı haftaya programımıza e, ha, kitabıyla davet. konuk ediyoruz. Ha, keşke keşke, kendisi, o, de keşke kendisi de gelse. Haftada daima tamamının kitabını inceleyeceğiz. Bakalım neler çıkacak. Bakalım. Sağlıcakla.